Evet Arkadaşlar bunu yeni aldığım kutuğun içinde var size göstermek istiyorum böyle üstünde naylon geliyor ve buradan açıyoruz Evet. bu gayet çok iyi çok kaliteli gözüküyor zaten kendiniz de göreceksiniz su geçirmesin diye herhalde böyle yapmışlar su geçirmesin diye bakın görüyor musunuz kaliteli Ben bunu kendim açmıştım. Tabi böyle açık gelmedi. Çok kalite. Buradan da şeyler var. Takmak için. Evet açalım. Şurada fermuar var. Burada cep var. Cep boş tabii. Burada bir şey yok alım şuradan başlayalım. Elleşmiyor tabii. Burada işi koymuşum. Evet. Gördüğünüz gibi şu fermuaraştık. Eee birazdan makas alıp geleceğim. Kaldım şudan ne çıkıyor. İtmek lazım. kızan ürünleri zannediyorsam hep. yakışkanı var ama ben ya açamıyorum zannediyorsam kızak ürünleri burada. Burada da objektifi lensi tutacak, destekleyecek büyük lens olursa. Bunu destekleyecek bir şey. Yani kızan üstüne bağlanıyor genellikle şöyle. Şöyle bir şey. Nasıl şimdi? Bu da Monyan'ı net demek için. Böyle döndürüyorsunuz. Ee, Ronin üstünden. Bu arada Ronin'in ismini söylemedim. Ronin'in adı Ronin DJI RSK2 Pro Combo diye yazıyor. Bu ürünümüz böyle. Burada göstereyim. Kısak için. Burada bir şey yok. Buradan kapatalım. Yer tarafı açalım diğer tarafında böyle bir şey. Açılıyor. Anten gibi bir şey. Herhalde telefonu görüntü gönderiyor. Ya da bilmiyorum denemedim daha şu an. Hiçbir bilgim yok. Wireless video transmitmiş. Yani wireless görüntü göndereceğim. Ha? Tıkladım. Şarjı bu kadar yazıyor. Yani Wi-Fi ile şarjı telefonu gönderiyor sanırsam. Ona bakacağız. Şöyle ne yazıyordu? Şurada yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Herhalde okudum. Herhalde. Evet. Geçiyorum. Şöyle girişleri var. Burası böyle HDMI ve Type-C diyorlar. Öyle bir şey. Bir sürü vida koymuşlar. Kızak için. Çeşitli çeşitli baya bol. Güzel. Çünkü normalde hep eksik oluyor. Kitapları var burada. İçinden. Kenara koyayım böyle kitabı var. Evet. Şurada gördüğünüz bir sürü bir sürü şeyler. Eskiden bunun bir öbürü var bende. Onun şeyini unuttum. O çok mesela açarken bile o böyle birden açılıyor. Bu çok kaliteli mesela. Böyle açılırken çok kalitesini hissediyorsun gerçekten. Bu gimbalın altı en alt kısmı bunun üstüne oturuyor diğer şeyler ben tabi burada belki mesafe az toplamayabilirim ama açtıklarımı göstermek istiyorum sadece kutu içeriğini yine bakın orada kızak yedek çıkmıştı şuradan hatırlıyorsanız burada da yine üstüne koymuşlar herhalde yedek baya bu da büyükmüş yani gerçekten Öyle gösteriyim arkadaşlar. Burada gidip sağ geliyor mu? Yok. Bu da başka bir şey için. Başka bir şey için. Çünkü bu sağa sola gitmiyor. Sadece öne ve arkaya gidiyor. Yakın neredeyiz? Lens yönü yazması lazım. Yani böyle mi? Vallahi anlayamadım. Herhalde böyle mi kamera oturuyor? Peki bu ne için? Ya da iki tane bir sistem var yahu bu yedek kızak. Hani kamerayı tak çıkarma yapma diye herhalde. Başka kamera için. Yani bastığın zaman şu tuşa genelde olduğu gibi şey çıkıyor. Kızak çıkar. Bakalım çıkıyor mu? Evet çıktı arkadaşlar. Böyle kilitleniyor. Şuradan böyle yapıyorsunuz. Bu niye böyle duruyor? Yani bunu yönünü anlayamadım ama muhtemelen böyledir. Böyle gösteriyor. Ok. Ama bu böyle mi kalacak? Bunu bilemedim. Kalsın yani. Ne olacak? Evet. Koyalım kenara. Ve telefon tutacağı sandığımı. Evet. Telefon tutacağı arkadaşlar. Böyle hop. Bunu bir yere oturtuyoruz herhalde şeyin üstünde. Burada yine bir şey var köşede. Bitti. Bu da evet manuel netleyici ya da neye bağlarsanız zoom. Zoom genelde kullanmıyor normal bu lenslerde. Çünkü zoom yaparken objektif çıkıyor ileriye ve ağırlık yapıyor denge değişiyor. Belki prime lenslerde falan sabit lenslerde diyeceğim o da komik olacak. Sabit lenslerde niye zoom yapalım diyeceksiniz. Evet netlik yapalım. Diyelim geçelim. Şöyle görmek istiyorsanız, hop çok kaliteli gözüküyor. Burada girişi var tabii. Bu yani elektron elektrikli çevirme. Bu da normal manuel netleme. Evet burada bitti arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Arka tarafına geçiyoruz. Şu da gidecekler. Diğer tarafa. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Gerçekten çok kaliteli. Ne, yani neredeyse suyun içe soksanız, su soksanız geçirmez gibi duruyor. Evet, geldim en sevdiğim yere. Arkadaşlar bu kablolar tabi çok para verdim ben. O yüzden bu kadar <gülüyor> kablo göndermişler. Bakın. Görüyor musunuz? HDMI. Küçük HDMI. Mini HDMI. Gerçi bu mini değil ya. Yani. Daha miniler de var bunun da. Bilmiyorum buna ne diyorlar. Ama böyle HDMI kablosu çıktı baya. etti desene. Kardeşim ettiyor diyor musun? Nereye net diyor? Ha? Böyle şey çıktı. Buradan bir sürü kablo. Görüyorsunuz ve burada daha kablo düştü şey. şu yine Type-C USB Type-C ne bileyim eski Canon için bilgisayara bağlıyorsun ya Canon ya da eski <gülüyor> cihazlar falan uyuyor bu var Type-C var normal Samsung'un şarj aleti var ya bilmiyorum bunların isimlerini de ne diyor? Multi Sony USB C, toyos diyor üstünde neyse o değil herhalde neyse arkadaşlar böyle göstereyim de anlarsınız geçiyorum <gülüyor> kablolar da çıkardım geçiyorum hop evet geldik gerçek silahımızı şuradan açıyoruz Silah gibi böyle şeyde çıkarsan falan silah zannederler beni. Kapatıyorum şunu. Altında yine bir şey var. Ne var? Yok bir şey yapmış ama kutu gerçekten kaliteli arkadaşlar baksanıza. Şöyle görüyor musunuz? Böyle Yani Çok güzel. Evet kutuyu koyalım. Evet arkadaşlar mal bu şöyle bir göstereyim de sonra toplayayım görüyorsunuz gerçekten çok kaliteli kilitleri var ve ekran koymuşlar şöyle yapalım netlik burada mı ya arkadaşlar nerede bu netlik ya? herhalde buradadır Evet, net diyor şükür. Evet arkadaşlar, şunu buradan açıyorsunuz. Burada Lock ve Unlock. Hadi nette güzelim. Hadi. Net mi ya? Nereye görüyor bu ya? Nereye netti bu ya? Allah Allah, Heh. net olacak sanırım. Şöyle göstereyim. Çok kaliteli. Şurada bir şey var. Evet, şuradan açıyoruz. Lock ve Unlock yazıyor. Oradan böyle böyle böyle yapmıyoruz tabi. Zaten açıkmış. Bende açıkmış. Şöyle. Şunu. Oturdu. Şimdi şunu bağlayalım buraya. Şuraya. Ben buraya bir şey koyayım de, zarar görmesin. Şimdi yan çevireceğim. Evet arkadaşlar, şöyle. Şuradan sıkıyorsunuz. Şuradan kilitler var. Bakın bu kilitleri açıp kapatmayı unutmayın. Ne diyorum arkadaş? Hı. Dağımız. Kilitleri açıyorum. Bir tanesini gösterdim. Her motorun üstünün yanında bir kilit var işte. Onu göre bulun. Her şeyi hazır beklemeyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu arka Tamam mı? Arka Burası ön Burası ön Ve bu kızağı Ok burada. Oku görüyorsunuz. Bu kızağı. Yani zaten alttan anlarsınız. Şurada bir demir var. O demirden, şu demir. O demirden geçmesi için şuralara denk gelmesi lazım. Çünkü bu taraftan geçmiyor. kafalı takılıyor. Biliyorum flu gösteriyor ama anlarsınız oradan. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Biraz böyle yapayım. Evet. Kamera başolun. Üstüme geliyor. Evet. Şuradan takıyoruz böyle. Şu alttakini kapa kapanmış zaten. Şurası anlamadım. Şimdi şu şöyle olacak ya. Bu çarpacak mı acaba oluyor? Onu anlamadım. Neyse. Çünkü şunu kapattık. Şunu kapattık. Şunu kapattık. Böyle oluyor yani. Kamera bunun üstünde böyle duruyor. Herhalde Çarpmaz yani o ağırlığa göre. Şu anda şarja falan koymadık. Telefona şeyini falan yüklemedim. Programını. Vardı da diğeri. O yüzden arkadaşlar. Şunu kapatıyoruz. Her hareketten sonra lütfen kilitlemeyi unutmayın. Onu unutursanız. Kötü sonuçlar olabilir. Çünkü. Çünkü. Çünkü açılıyor, biten dönüyor. Bir şey oluyor. Çarpıyor. Çarpmaması için dikkat edin arkadaşlar. Yani bir de evet. Şimdi böyle göstereceğim size. Yani şöyle. Tamam arkadaşlar. Şansını böyle yapalım. Şöyle. Evet. Bayağı büyükmüş. Bakayım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay.